Sevgili arkadaşlar Hepinize merhaba diyerek dersimize başlıyoruz. Günabde bi نبدأ ve en العربية قصص قراءة القصص العربية li netalim an tariq al والمحادثة هذا عنوان الكتاب عنوان هذا الكتاب الراعي الشجاع الراعي الشجاع جسور شبان هذا الكتاب مكتوب للأطفال ويعتبر لمرحلة الأولى في مرحلات الأولى يعني بيرنجمير على بيرن بصل كاتب هذا الكتاب محمد عطية الإبراشي محمد عفية الإبراشي مطبوع في دار المعارف دار المعارف تابسونش تابي بصل الطبعة الرابعة عشرة 14. baskı sevgili arkadaşlar. Bir çobanın bir kızıyla bir oğlu varmış. Tabi bu çoban rahmetli olmaya yakın diyor ki çocuklar ben size bir küçük evle iki tane üç tane koyundan başka bir şey bırakmadım. Ama size den tavsiyem öldükten sonra. Bu malları bölüşürken sakın düşmanlaşmayın. Sevginizi, muhabbetinizi, hürmetinizi muhafaza edin. Evet. Ee, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, fi ve, cümle ve, bu ve ade ve ade ve yani ade ohtehu yani ve adehu bu ve ahu Hey yetzek kere onu hatırlamaya hatırlayağına nasıl alet devami devam sürekli kesintisiz onu hatırlayacağına söz verdi. Ve ayrıca ne söz verdi? Ve yektübe. Ketebe yektübe. <gülüyor> Tabi en fiiri muzari nas veriyor ve mastar manası veriyor. Ve ey yektübe ileyhe daimen daimen Ona sürekli yazmaya da söz verdi, vaat etti. Ne yapacak o yazmada? Yasifu, vasfedecek. Lehe, ona vasfedecek, betimleyecek, resmedecek. Bakın, nedir? Mâ karşılaştığı şeyleri. Ve mâ ve gördüğü şeyleri. Râhâ, görmek, laka karşılaşmak, bulmak, fîrihletihî. Yolculuğunda, rehlesinde mesela rehletul hadis diye bir yolculuk çeşidi var İslam tarihinde, İslam kültüründe. Ne de bu? Hadis toplamak için arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini toplamak için yapılan, yapılan yolculuklara yapılan yolculuğa rehletül hadis deniyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi alemi irtihalinden sonra Müslüman bilginler Hazreti Muhammed din söylediğini söylediği arayıp onlardan duydukları şeyi derlemek, toparlamak için yaptıkları yolculara literatürde ne deniyor? Rehletul Hadis, rihleh. Rahle, irtahela اِرْتَحَلَا اِلٰى رَحْمَتِ Allah, اَوْ رَحَلَ اِلٰى رَحْمَتِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetine kavuştu, gitti, yürüdü. Evet. سَاقَ الرَّاعِي مَعَا مَعَجَاتِهِ مَعَجَاتِهِ Dişi koyunlarını güttü, sürdü önünde. Önünde sürüyor. مَعَجَتُنْ مَعَجَتَانِ Nâacet Nâacet Evet Kaç taneymiş Esselâse emâmehme Esselâse Üç dişik koyunu önüne katıp gitti Ve E, Ve E Başladı Rihle yolculuğuna Ve istemere İstemere Devam etmek Daim olmak müddeten, ileten ve uzun bir müddet yolculuğuna ne yaptı arkadaşlar? devam etti. Yolculuğuna devam etti yolculuğuna. ve'l-hazdu şans yab-te'idu ve kısmet şans Ondan uzaktı, uzak duruyordu. Yani bir türlü yaklaşmıyordu. Ve ona da tesadüf etmiyordu. Yani karşılaşmak. Sadefe, yusadifum, usadefe. Tabi acele, işe şeytan karşı. Sabır. Es sabrı müftahül Sabır, sıkıntının anahtarıdır. zenginliğin anahtarıdır. Rahatlığın anahtarıdır. Es-sabr. Es-sabr. Ve yaşıyordu ve uzun bir süre. Ma'an-ı acayet Ve 3 dişi bir şey koyun birlikte ne yapıyordu? Yaş. Uzun bir süre yolculuğuna devam etti. Tabi bu süre zarfında Çans ondan uzaktı, hastalığına karşılaşmadı. Yani böyle güzel bir haz, güzel bir kısmet. O da üç dişi koyun yaşamaya devam etti es neajeti ses. onları gidiyordu. Yani otlatıyordu, ra yara, çobanlık ediyordu. Yeşir bu şeribe, yeşir bu içmek, yeşir bu içiyordu. <gülüyor> وإتجار لبنها ستن ويبيع صوفها صوف جندم الغنب. نحن نستفيد من لحومها وصوفها ولبنها من صوف الماشية الغنم يعني قوينم جنندان ستندان وأتندان استفادتها ''Ve bi'osufehe'' Sütünü içiyor ve yününü satıyordu. Evet. ''Ve <gülüyor> te Günlerden bir gün, bir gün Celeser Râhi çoban oturdu ben, yani bir mâne hazinen, üzüntülü morali bozup bir şekilde oturdu. Yazar'u aleyhi, onun üzerine görünüyordu, el-kederü vel-hüzün, yani üzerinde keder ve hüzün sırıtıyordu, belli oluyor ne olacak benim bu halim böyle, üç koyunla, üç dişi koyunla, işte net şans gidiyor bana, ne kısmet çıkıyor, öyle gidiyor yani. ah, ah babacığım, ne vardı sanki üç koyun yerine 300 koyun bıraksaydı ya da milli piyango olan bir şeyler çıksaydı Evet İnde muhterakî Turukî El Tabi nerede oturuyordu? Dört yol ayrımında de yanında Esra'da Muhterakî ayrımında ve ya, yanında et turufi yolların ayrımını yanında el arba dört yol ayrımında dört yol ağzında tam oturacağı yere oturmuş dört yol ağzında el arba muftara iftara feytarihu bu fe marra uğradı uğradı emamehu önünde fec eten, ansızın, ansızın bir adam uğradı önüne. Yani bir adam belirdi. Garibun, reculun garibun. Yabancı bir adam, tanımadı bir adam. Ansızın çıkıverdi. Nasıl ve me'ahu beraberinde olan selâ setu kilâbin ve beraberinde üç siyah köpek olan garip bir adam belirdi ansızın. Hmm. Tabi üç tane siyah köpek. Kilabin sud. Küllü kelbin her bir köpeğin her bir köpeğin minhe ondan ekberu minen ahar. Her bir köpek bir diğerinden büyük olan üç tane siyah köpeği Mevcut olan garip bir adam belirdi ansızın dört yolu ağzında. Ve ona dedi ki ''Esselamu aleyke eyyuharra'i'' ''Ey çoban sana selam olsun'' ''Esselamu aleyküm'' ''İnni ara'' ''Şüphe yok ki ben görüyorum'' seninle beraber ''Selâfe ni'acâtin'' ''Üç tane dişi koyun görüyorum'' ''Senin yanında sana ait üç tane dişi koyun görüyorum'' ''Simenin'' ''Besili'' ''Simen şişo demek ''Fehel'' ''Tübe'dülünü'' ''Değiştirir misin?'' ''Ve tuğtini ve verir misin enne acati selafeti esselafi?'' Bu değiştirip bana 3 dişi koyunu bana verir misin? ''Ve o uğtike ve ben sana vereyim el kilabe esselafete.'' 3 köpeği de ben sana vereyim. Yani sen bana bu üç vesili dişi koyunu ver, ben de sana bu üç köpeği vereyim. Ve cevap verdi, er Çoban, Redd'e aleyhî yani çoban, garip adama cevap verdi Nedir? Esselâm'a selamını geri verdi, yani İslam'da nedir? Ve Neşede, işte, Esselâmü Aleyküm diyen birine Ve Aleyküm Selâm'dır, öyle dedi Vakteseme ve güldü garibim Aler-Râgmi şeye rağmen, min kebe kebate ke ve huzne kebate ve huzne yani üzüntü ve moralsizliğine rağmen rahmen, cevap geldi. Ve salehu ve ona dedi ki yani çoban garip adama diyor. Ne diyor? Ve maza ef'alu bikilabika Köpeklerinle ben ne yapayım? ne? Ef'al ne yapayım? Bir bi kilabike köpeklerinle Bir kelbike köpeğinle Bir kelbike köpeğinle Bir kelbike iki köpeğinle Bir kilabike köpeklerinle Ve mel yarar nedir? Yani bana ne yarar dokunacak? Elleti estefidühe Faydanacağım, yaralanacağım Fayda nedir yani bu üç köpekten? <gülüyor> İnne Rabbimi hiç olmazsa koyunları le tekellifuni şeyen fi it'amih la tekellifuni bana bir mükellefiyet bana bir yük getirmiyor herhangi bir yük getirmiyor fi etamiye yemeğinde yani yem yedirme konusunda doyurma konusunda bana bir yükümlülük getirmiyor. Niçin وهي تأكل النباتي o nebatı otları yiyor ve el'aşab <gülüyor> ve çalılıkları, yeşillikleri yani bitkileri nereden minat tarihi وانا سائر ben yolda yürürken onlar yoldan otları, çalılıkları, yeşillikleri yiyor bitkileri ve ete ben de besleniyorum bile beni he sütüyle besleniyorum ve ابيع شوفaha ve yünü satıyorum ve terid li benim için doğuruyor ferafen kuzular doğuruyor sagiraten küçük küçük kuzular doğuruyor entefu bisemani he onun ücretiyle, fiyatıyla ne yapıyorum? yararlanıyorum Ya yani onları satarak e, bir faydam oluyor. Ama <gülüyor> el köpeklere gelince <gülüyor> köpeklerin ihtiyacı var. İlâ men yabhasu lehâ anittta'am Yani yemek arayan yabhasu arayan onun için köpekler için yani tamam. Onun için yemek arayan birine ihtiyacı var köpeklerin. Halbuki uzunlar bana bakıyor, ben şimdi köpeklere bakacağım. Ve yukaddimu ve ona sunacak birisine ihtiyacı var. Yani yemek arayacak ve onların önüne koyacak biri. Ve neyse indi ve benim yoktur. Malik değilim, sahip değilim. bir bahçe ev mezrahatun ve ev sayfiyetun ev dayatun veya bir köy ya yani bir köyün bir mezrağım bir bahçem yok ki köpek besin, izbetün li ufekkire li ufekkire fi en tehrusehe yani koruması için elkile Ya yani köpeklerin Koruyacağı bir köyüm, bir mezran, bir tarlam, bahçem yok ki. Öyle bir düşüncem olsun. Ya bu köpekler benim köyümü, tarlamı, bahçemi korusunlar işte. İhtiyacım var. Ama garip adam öyle demiyor sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Ve ecebehu, cevap verir el garibu, garip adam yabancı adam tabi inne kilabî şüphe yok ki köpeklerin leyset minel kilabil adiyeti leyset değildir minel kilabil adiyeti adi normal köpeklerden değildir benim köpeklerim. bak din dikkat et şans yüzüne gülüyor kaçırma bu şansı güzel çocuk fehiyye kilabun evet Fakir kılabın, öyle bunlar öyle köpekler ki, la nazir alahe fil vücudi varlık aleminde onun bir benzeri olmayan köpeklerdir. Ya yani dünyada eşi benzeri yok. Ona göre dikkat et bak. Satut imu ke o seni doyurur. Mete, ahbete, istediğin zaman o sana yemek getirir. Sen ona yemek getirmeyeceksin. Ve em ihtiyaç ve muhtaç olmayacaksın ile iştahı onlara yemek vermeye de ihtiyacın olmayacak. Yani sen istediğin zaman sana yemek geçirecekler, sen onlara yemek vermeyeceksin. Vasıtakunu <g��> ve olacak sebeben neden olacak onlar neden olacak? Fi sevadeti ki, inşaallah ve onlar mutluluğuna da neden olacak. Fi saadetike ve setekunu olacak sebeben neden sebep fi saadetike inşallah. İnşallah. İnşallah Allah'ın izniyle bunlar senin mutluluğuna sebep olacak köpekler. Fel kelbu sagiru küçük köpek. İsmuh simsim. Küçük köpeğin adı Simsim. Yumkinuhu mümkündür onun en yuhdiraleke me'ide ten. ...sana sofra getirmesi mümkündür, onu getirebilir sana bir sofra. Nasıl bir sofra? Aleyhel <gülüyor> lezizü, üzerinde leziz... ...içecek ve yiyecekler olan bir sofra sana hazır edebilir. Leziz yiyecekler, lezzetli içecekler olan, öyle herhangi bir şey fakir sofrası değil. ''Ve iyi vaktin ırette'' Bunu da hangi vakit istersen yapar. Hangi vakit? ''Ve iyi vaktin ırette'' ''İstersen'' ''E iyi vaktin hangi vakitte istersen'' Tamam. Küçük köpeğin özelliğine okudum. ''Vel kelbü'l-mutebassıtı'' İsmı ''Seb'u'l-leyli'' Ortanca köpeğin adı da gecenin aslanı. Gece arslanı. Evet, gece arslanı sevgili çocuklar. Yastatî'u eyyudafi'anke Yastatî'u yapabilir eyyudafi'anke seni savunabilir. Anke seni savunma gücü olan bir köpektir. Gece arslanı. Eyyudafi'anke ve yuhafiz aleyke ve seni muhafaza eder ve yaktüle ve öldürür eyyye makhlukin herhangi bir canlıyı yuhavilü, gayret eden, niyetlenen ey yemezseke dokunması, sana dokunmaya bir su in ev dararın. kötü bir niyetle ya da zarar vermek maksadıyla sana dokunmaya kalkışan herhangi bir canlıyı da öldürebilir, öldürür ve yukattı'ahu ve onu kıt atan Kat'aten parça parça keser, parça pedayla. Öyle basit değil ortanca köpek. Hmm. Ormanın aslanı. Nasıl bir şeymiş? Sebu'ul leyl, gece aslanı. Gece. Gecenin aslanı, karanlığın. Ve'l-kelbü'l-kebir, <gülüyor> bir köpek, ismi Kat'un. Büyük köpeğin adı Kesici kesici, memati gibi bir şey yani. Kesici. Ve huwa kalbun Ve o şiddetli, güçlü bir köpektir. Nasıl? Kuvveti şiddetli, güçlü bir köpek yani cidden. Yumkinuhu en yaqta' al-hadide. Vesulba bi'asnanihi dişçiyle dişleriyle çeliği ve demiri kesebilecek bir acı kuvveti olan bir köpek. Elhadî demir ve sülp çelik bi dişleriyle Sinnun Diş sinnani ki diş esnânun dişler <gülüyor> Değil mi sevgili çocuklar? <gülüyor> Faktana arraî Raî Ra çoban Ektana Tamam ikna oldu Bi hadan Bu sunuma Bu reklama Bu pazarlamaya razı oldu ve vâfaka ve uzun gördü. En alel-mübâdeleti Değişti kuşla da razı oldu. Mübadele. Ve atal-garibe ve yabancıya verdi. Enne acati selase Üç dişi koyunu aldı. Ve ehheze minhul kilabe Ve ondan köpekleri aldı. Yine hikayemizin en can alıcı noktalarından birinde sevgili çocuklar, videomuzu ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar durduruyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Abone olmayı arkadaşlarla tavsiye etmeyi de unutmuyorsunuz. Çalışmayı da ihmal etmiyorsunuz.